Gençler selam ben Sevmeyli Hoca'nız Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlar 10. haftamızın Son konusu zaten ilk konusu da buydu Polinomlar konu testlerini Çözeceğiz bu videolarda Bu videomuzda Şu an polinomlar test 1'i çözeceğiz Bir diğer hemen arkasından gelen Videoda da polinomlar test 2'yi Çözmüş olacağız arkadaşlarım Ve bunlarla beraber artık Haftaya kampımızın Son haftasını da İşleyip bitirmiş olacağız. Bir sonraki haftada neler var onları da hemen hatırlatayım. Permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık ve istatistik var. Yani bayağı bir konu işleyeceğiz seninle beraber. Hazırsan geçelim bu videomuzda ilk sorumuzu çözmeye. Şimdi bize demiş ki birinci soruda x kare eksi 8 çarpı x üzeri 4 artı 9 polinomuyla ilgili 3 tane ifade var bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş derecesi 2'dir demiş bakıyorsun burada 2 var ama başlangıçtakine bakmak zorunda değiliz illaki yani bunlar sıralanmış olmaya da bilir yani gençler demem o ki bak burada 4 var güzel kardeşim yani 4. derecelenmiş bu yani birinci öncülümüz yanlış sabit terimi 9'dur yani x'den bağımsız terim 9'dur demiş x'den bağımsız olan terim burada 9'dur evet doğru Baş katsayısı da 1'dir demiş Şimdi baş katsayı bak Şuradaki katsayısı 1 ama Bu baş katsayı değil ki En yüksek dereceli terimin başındaki katsayı bize Baş katsayı verecektir Baş katsayımız 1 değil arkadaşlar Neymiş? Eksi 8'miş dolayısıyla bu da yanlış olduğuna göre Cevabımız Bursa seçeneği olacaktı Geçtim 2'ye Px x kare artı alt, x üzeri 6 eksi n artı x üzeri n eksi 2 artı 1 ifadesi bir polinom belirttiğine göre. N'nin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır? Bir kere polinom olma şartlarımız neydi bizim? Katsayılar reel sayı olacaktı. Kuvvetler de doğal sayı olacaktı. Doğal sayılar da sıfırdan başlıyordu ve birer birer artarak sonsuz taneydi. O halde arkadaşlarım kuvvetlerimize bakıyoruz. Buradaki kuvvetimiz 6 eksi ne? Ne olacak bu 6 eksi ne? Sıfırdan büyük veya eşit olacak. Bir de şuradaki kuvvet N 2 büyük veya eşit sıfır olacak. O halde N'yi bu tarafa atarsan N küçük veya eşit 6. 2'yi bu tarafa atarsan N büyük veya eşittir 2 gelir. Yani 2'den büyük veya eşit 6'dan da küçük veya eşit. Yani N'nin alabileceği değerlerin kümesi 2, 3, 4, 5 ve 6 6'ymış. N'nin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır diye sorulmuştu. Burada kaç tane eleman var? 5 tane. Dolayısıyla Cevabımız da 5 olacaktı diyebilirim. Üçüncü soru. Px a-3 çarpı x kare artı b artı 2x artı a A² kare eksi a kare b. Polinomu sabit polinom olduğuna göre p ile pb'nin toplamı sorulmuş. Şimdi sabit polinomda ne oluyordu arkadaşlarım? Px bir c reel sayısına eşit oluyordu. Yani sabit polinom x'ten bağımsız olacaktı. Yani içerisinde x olmayacak. İçerisinde x yoksa bak buradaki x karenin Buradaki x'in ne işi var O halde ben bu x kare ile x'i yok etmem lazım Nasıl yok edeceğim A eksi 3 ve B artı 2'yi tabii ki sıfıra eşitleyerek O halde A eksi 3 sıfır ise A kesinlikle 3'tür B artı 2 sıfır ise B eşittir eksi 2'dir Şimdi A'yı 3 B'yi de eksi 2 bulduk ya Demek ki Şurası 0. Burası 0. Geriye kalan sadece A kare b'imiz kaldı. A'yı 3 bulduk biz. A kare 9 yapar. B'yi de eksi -2 bulmuştuk. Bu da eksi -2'dir. Bir de başında eksi var. Bunları çarparsanız artı +18'in ta kendisi gelir. Yani Px polinomumuz neymiş? 18'miş. Şimdi Px 18'sin. PA ki A kaçtı? 3'tü. P3 kaçtır arkadaşlar? E 18'dir pb e b'de eksi 2 idi p eksi 2 kaçtır e o da 18'dir niye bunlar sabit polinom çünkü İşte bana bununla bunun toplamı sorulmuş o halde cevabım ne olacaktı d seçeneğindeki 36 olacaktı devam ediyorum Dördüncü soruyla. 5x artı 4. soruyla 5 x artı 4'ün küpü ax küp artı bx kare artı cx artı d'ye eşitlik verilmiş bize buna göre b artı d eksi a eksi c işleminin sonucu da sorulmuş gençler Peki ben bu b ile d'nin toplamı ve eksi a ve eksi c'nin farkını nasıl bulacağım? Öncelikle burada biraz kurnaz olmamız gerekiyor. Şimdi bak 5x artı 4'ün küpünü açabilirsin. Eyvallah buna kimse karışmaz. Ve doğru bir sonuçta bulursun ha. Ama biraz kurnaz olmamız gerekiyor. Niye? Çünkü bize nakit değil vakit lazım. Tamam mı? Şimdi o halde ben diyorum ki. Ne var burada eksi a var eksi c var bak x gördüğün yere eksi 1 yapıştırırsam, eksi a gelir eksi 1'in karesi 1 olduğu için artı b gelir ee, eksi 1 kere c eksi c olur ve artı d gelir tam da bakın tam da bizden istenen b artı d eksi a eksi c tam bizden istenen ifade demek ki ben x gördüğüm yere eksi 1 yazınca bu geliyormuş zaten o zaman burada da x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım olmaz mı ne olur ne kaybederiz ki 5 çarpı eksi 1 artı 4'ün küpü o zaman bize sorulmuş. Bu da eksi 5 artı 4'ün küpüdür. Ve eksi 5 ile 4'ü topladığımız eksi 1, eksi 1'in küpü de ne gelir arkadaşım? Eksi 1 gelir. Yani cevap A seçeneğidir deriz. Beşinci örneğimiz. x küp artı mx kare artı 4 x artı 1 ile x küp artı x kare eksi 5 x eksi 4'ün çarpımında x üzeri 4'lü terimin katsayısı neymiş? 8. Genelde bu katsayı sorulurdu ama bu sefer vermiş. Demek ki içeride bir şey vermemiş. Neyi vermemiş? M'yi. Zaten bana da M soruluyor gençler. Şimdi ben X üzeri 4'lü terimin katsayılarını nasıl elde edebilirim? Önce bunu bulalım. Bakın buradaki X küple karşıda neyi çarparsam X üzeri 4 gelir. Tabii ki eksi 5 X'i çarparsam çarparsak eksi 5 çarpı X üzeri 4 gelecektir. Başka? M X kare ile yani X kareli terimle karşıdaki X kareli terimi çarparsanız artı M çarpı X üzeri 4 gelir gene x üzeri 4 4x ile de buradaki x küpü çarparsam 4x üzeri 4 gelir. Başka x üzeri 4'lü bir terim hayal edemeyiz çünkü yok. O halde bunların toplamı bize 8 çarpı x üzeri 4'ü mü verecekmiş? Çünkü katsayısı 8'miş x üzeri 4'lü terimin. Madem öyle 4'ten 5'i çıktı eksi -x üzeri 4. Bakın m çarpı x üzeri 4'ten x üzeri 4'ü çıkarınca 8x üzeri 4 geliyor. Demek ki m çarpı x üzeri 4 şunu karşıya gönderirseniz 9 çarpı x üzeri 4 yapar ise m kaçtır? m tabii ki 9'dur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da c şıkkıdır deriz. 6. örnek. px'in derecesini vermiş 6, qx'in derecesini vermiş 4. 3 tane de bir sürü polinom vermiş karmaşık kurmaşık ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor bak. Şimdi ben bir polinomun içerisine birinci dereceden bir ifade yazarsam derecesini değiştirmiyordu. Sen bunu biliyorsun. Daha yeni öğrendin. Peki o zaman Px 6. derecedense P2x kaçıncı derecedendir? 6. derece. Q 4. derecedense Q3x de 4. derecedendir. Ve polinomlar toplanıyorsa veya çıkarılıyorsa büyük olan polinomun sözü geçiyordu. Yani burada büyük olan hangisi 6? E bize de demiş ki zaten bunun sonucu 6. O halde birinci öncül doğru. Çok güzel. Yani şunu silebilirim Peki ikinci öncülüme bakıyorum Px'de Qx'in dereceleri çarpım Yani de, çarpımının derecesi Px 6. derecedendi bu da 4. derecedendi Çarparsak üstler toplanıyordu 6 artı 4'ten ne gelir arkadaşlar 10 gelir Demek ki bu da doğru Üçüncü öncülüme bakıyorum Qx kare İçeriye x kare yazarsanız bu olur 8. dereceden Bir de x de çarparsan X üzeri 8 eksi çarparsan 9. dereceden gelir bir de P polinomunun 6. dereceden polinomun karesini alırsan 12. dereceden bir polinom bulursun. Bunları çarparsan da bak çarpmış 9'da 12'yi toplarsın ve 21. dereceden bir polinom elde edersin ki bana da zaten 21 demiş. O zaman 3. öncülü de doğru olduğuna göre cevabımız E şıkkıdır. Evet arkadaşlarım cancağızlarım 199. sayfamıza doğru geçiyoruz. Bir sonraki sayfada da bir sonraki videoda da dalya yapacağız. Dalya mıydı o ya? İkinci dalya. Öyle diyorduk değil mi ya? Ben küçükken ona derya diyordum ya. Birinci derya, ikinci derya diyordum. Siz de var mı bilmiyorum. Siz yetiştiniz mi o döneme? Hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama. dalya nedir? Google'a yazın bakın bakalım. Hadi. Yedinci soru. Px-1 x küp 5 kare artı 6x artı a polinomu verilmiş. Eyvallah diyoruz. Px polinomunun katsayılar toplamı 6. Px polinomunun katsayılar toplamı nedir? P1'dir değil mi? Bu da kaçmış? 6'ymış. Şimdi P1'i elde edebilmek adına... Ben burada x gördüğüm yere 2 yazsam çok yerinde bir hamle olmaz mı? Pek tabi olur. 2 yazarsam 1 gelir. P1 eşittir. Bakın 2 yazıyorum. 2'nin küpü 8. 2'nin karesi 4. Kere eksi 5'ten eksi 20. 2 kere 6 12. Ve artı a. Bu da kaçmış? 6'ymış. Bak şimdi. Güzel arkadaşım. 8 ile 12'yi topladım. 20. Eksi 20 var. Gitti. Demek ki a kesinlikle ama kesinlikle kaçmış? 6'ymış. A'nın 6 olması gerektiğini biz elde ettik şu an. Peki. Bana demiş ki px-2 polinomunun sabit terimi. Sabit terim için x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Nerede? Aha da burada. Yani bizden ne istenmiş biliyor musun? p-2 istenmiş. p-2'yi bulmak için de burada x gördüğümüz yere tabii ki eksi 1 yazmamız gerekiyor ki eksi 1 eksi 1 eksi 2 gelsin. Peki a'yı bulmamızdaki amaç neydi? Eksi 1 yazacaksın da sen kardeşim şuna yazarsın buna yazarsın bunu yazarsın da a'yı bilmediğimiz için önce a'yı bulduk biz aslına bakarsan tamam mı? O halde buranın biz 6 olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi x gördücere eksi 1 yazma zamanı. Eksi 1'in küpü eksi 1 Eksi 5 kere eksi 1'in karesi 1 yapar eksi 5 gelir. Eksi 5 e, eksi 1 kere 6 eksi 6 yapar Ve bu da a da artı 6 olduğuna göre artı 6 deriz. Bu bize neyi veriyordu? p eksi 2'yi veriyordu bak şimdi Eksi 6 ile 6 birbirini götürür eksi -1 ile -5'in toplamı da bize p -2 yani -6'yı verir O halde cevabımız a seçeneğidir diyebiliriz geçtim 8 soruma gözüm kaşındı devam ediyor px bir polinomdur ee, Tamam px -2 artı px artı 1 ile x karenin çarpımı bize 3 dereceden bir polinom vermiş karşıda pX polinomunu kassayılar toplamı sorulmuş Bak şimdi güzel kardeşim şurası kaçıncı dereceden 2 Şurası da üçüncü dereceden ya. Yani. Şu polinomun derecesiyle şu polinomun derecesi zaten birbirinin aynısı. İkisi de P polinomu. Şimdi ikinci dereceden bir polinomu. Ben ancak ve ancak birinci dereceden bir polinomla çarpmam gerekiyor ki. Üçüncü dereceden bir polinom haline evrilsin bu. Demek ki benim Px polinomum kesinlikle birinci dereceden. Ve ben bunu Ax artı B seçmek zorundayım. Ax artı B olsun dedim Px'e. Şimdi Px buysa. Px eksi 2 nedir? Tabii ki a çarpı x eksi 2 artı b'dir. Bakın x gördüğüm yere x eksi 2 yazdım. Peki px artı 1 nedir onu da yazalım. Bu da a çarpı x artı 1 artı b'dir gençler. Peki bunların bir içeri dağıtacağız. Hatta ve hatta px artı 1 için bir de x kare ile çarpmamız lazım. Ama önce içeri dağıtalım. Ax eksi 2 a artı b yapar bu. Bu da ax artı a artı b yapar. Şimdi bana diyor ki bir güzel şununla... O şuydu. Şunu git önce x kare ile çarp demiş. Hadi bunu x kareyle ile bir de çarpalım şöyle. Şöyle yapalım. Çarpı x kare diyelim. Tamam mı? X kare ile de çarparsanız. Ax küp artı ax kare artı bx kare gelecektir. Şunla şunu toplayıp şuna eşitleyelim. Düzenli yazalım. Ax küp tamam mı? Artı ax kareyi yazdım. Artı bir de bx kareyi yazdım. Artı ax 2A artı B hepsini topladım eşittir diyorum karşı tarafta ne var x küp artı 4x kare artı x artı birimiz mevcut çok güzel şimdi x küpün katsayısına bakıyorsun 1 soldaki x küpün katsayısına bakıyorsun a o zaman a kaçtır hiç düşünmeye gerek yok a1'dir Bizden ne istenmişti pX polinomunun katsayılar toplamı için a'yı buldum ya bir a bir de B vardı. A ile B'nin toplamı soruluyor ya da sen diyebilirsin ki Hocam bana P1'i sormamış mı katsayılar toplamı Evet zaten P1'i de yerine yazarsan A ile B'nin toplamı gelecektir Bizden bu isteniyor arkadaşım Tamam mı şu isteniyor e Peki A'yı bulduk sorunun yarısı bitti demektir B'yi de bulursak %100'ünü bitireceğiz B'yi nasıl bulurum şöyle Sabit terimi görüyorsun şurada Lönk diye bak oraya yazılmış A1'di dolayısıyla burası eksi 2 artı B yapar Karşı tarafın sabit terimine 1 Demek ki bu ifade Karşı tarafın sabit terimi olan 1'e eşit yani B kaçmış? Eksi 2'yi karşı yatarsanız 3'müş. Bizden A artı B istenmişti. A 1'di. de 3. Bunları toplarsanız doğru cevap 4 olarak karşınıza çıkar. Ve doğru cevap B şıkkıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum 9 ile. Px, Qx ve Rx polinomlarıyla alakalı. P0 sıfırdan farklı demiş. Tamam. Px polinomu Rx'de Qx artı 1'in çarpımıymış aynı zamanda. Ve Rx polinomunun sabit terimi, Rx polinomunun sabit terimi R0 değil midir? Evet. Px polinomunun sabit teriminin 1 bölü 5'iymiş. Yani bunu 5'e bölünce buna eşit oluyormuş. Tamam. Pekala. O zaman 5'i karşıya atarsanız 5 tane R0 eşittir P0 olur diyebiliriz. Böyle bir hakkımız var bizim. Değil mi? Şöyle bir hakkımız var. Pekala. Bana ne demiş? Qx polinomunun kat sayılar toplamı. Qx polinomunun kat toplamı. X gördüğün yere 1 yazarsan Q1 sorulmuş diyebilirim. Pekala. Şimdi ben diyorum ki burada Q1'i bulabilmek adına şurada X gördüğüm yere 0 yazsak bakalım neler gelecek. r 0 X gördüğüm yere 0 yazıyorum. Eşittir. R0 çarpı Q1 gelecek. Şimdi benden istenen şey şuydu Q1 o halde ben şuradaki R0'ı karşıya bölüm olarak atarsam bana direkt olarak ne gelecek? Q1'i verecek. E güzel kardeşim şimdi cevap madem P0 bölü R0. Sen P0'ın 5 tane R0 olması gerektiğini bulmuştun. 5 tane R0'ı gidip R0'a bölersen eğer cevabı bulursun. E burada R0'ları sadeleştir. Cevap bize Q1'i verecek. Demek ki Q1 kaçmış? 5'miş arkadaşlar. O halde cevabımız da B şıkkıymış deriz. Ve 10. sorumuza doğru yollandık 10. soru güzel bir soru dikkatli dinlemende fayda var Önceki yıllarda çıkmıştır bir benzeri ve yine karşınıza buna benzer sorular gelebilir ÖSYM'de aklınızda bulunsun Şimdi PA eşittir 0 eşitliğini sağlayan A sayısına Px polinomunun sıfırı denir ya da kökü denir Px ve Qx polinomlarıyla alakalı da Px polinomu buymuş Qx de PPx'miş yani diyor ki P polinomunun içerisine P x'i yani x kare 4'ü yaz demiş. Şimdi ben P x kare 4'ü nasıl bulurum? Tabii ki x gördüğüm yere x kare eksi 4 yazarak. Yani x kare 4'ün karesi eksi 4 diye bulurum. Şimdi bak güzel kardeşim. Sen bunu x kare 4'ün karesi 2'nin karesi biçiminde yazarsan. Mis gibi 2 kare farkını bulursun. Nasıl yani? Şöyle bak. x kare 4'ün karesi 2'nin karesini çıkarmış. O zaman sen a kare eksi b kare eşittir. a eksi b çarpı a artı b yardımıyla buradaki 2 kare farkını nasıl açarsın? Şöyle x kare eksi 4 eksi 2 çarpı x kare eksi 4 artı 2 diye açarsın. Ve bu da bize çuğu x polinomunu verir. Ve hatta biraz daha düzenlersek x 4 eksi 2 daha 6 yapar. x kare eksi 6 çarpı x kare eksi 2 yapar 4 artı 2 daha bu da bize qx polinomunu verir. Şimdi bana ne demişti soruda hangileri qx polinomunun köküdür? Yani diyor ki bunu sıfıra eşitleyen x'leri bul diyor bana. E bulalım x kare eksi 6 sıfırsa bir kere x dediğimiz şey ya kök 6'dır ya eksi kök 6'dır. Burada x kare eksi 2 sıfırsa x dediğimiz şey ya kök 2'dir ya da eksi kök 2'dir. Böylelikle arkadaşlarım benim QX polinomunun köklerinin kök altı, eksi kök altı, kök iki ve eksi kök iki olması gerektiğini anladım. O halde kök altı ve kök iki benim köklerimdir derim burada verilenler arasında ama ben hiç sıfır diye bir kök bulmadım. Dolayısıyla cevabım Bursa seçeneği olacaktı. Tamam. Geçtim 11'e. Bak şimdi güzel arkadaşım. PX eksi polinomunun X eksi dörtte bölümünden kalan 4'tür demiş. Çok güzel bir soru x 4'te bölümünden kalanı bulmak için x gördüğümüz yere 4 yazıyorduk. Nerede? Aha burada. 4 eksi 1'den ne gelir? P3 gelir. Demek ki P3 kaçmış? Kalana eşit olacak. Yani 4'e. Ben P3'ün 4 olması gerektiğini çok iyi anladım, idrak ettim. Bana diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi x 1'e tam bölünür. Yani aşağıdakilerden hangisinde x gördüğünüz yere 1 yazarsanız sonuç 0 olur. Yani tam bölünür. Kalan 0'a eşit olur diyor. Hadi yazalım. A şıkkında 1 yerine yazarsanız P4 artı 2'yi elde edersiniz ki ben P4 hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. A gitti. Şurada yerine yazarsam biri. P 2 artı 5 gelir. P 2 hakkında herhangi bir fikrim yok benim. Denizli'ye bakalım. Px artı 2 1'i yerine yazdım. P3 artı 4 geldi. P3 4'tü. 4 artı 4 bana 8'i verir. Yani kalan 0 olmaz. Kalan 8'miş. Bir de burada yerine yazın. P e, neyi yazıyorum? 1'i yazıyorum. P eksi 1 4 P 1 hakkında bir şey biliyor muyum? Hayır bilmiyorum bu da gitti Ama C şıkkında X gördüğünüz yere 1 yazarsanız P 3 gelir Eksi bir de 4'ümüz var P 3 kaçtı? 4'tü 4 4 bana neyi verir? 0 yani kalan 0 tam bölünür diyebiliriz Cevabımız da bu şekilde C seçeneği olmuş oldu Peki arkadaşlarım bir sonraki testimizde bir diğer videoya geçeceğiz Dolayısıyla o videoda artık görüşürüz diyelim Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.